Merhaba dostlarım Bugün size şamanizmden İslam'a geçen bazı gelenekleri anlatmaya çalışacağım Bunların içinde zararsız iyi şeyler de var İslam'a göre son derece sakıncalı olanlar da var En bilinmeyenlerle başlamak istiyorum Birinci sırada kurşun dökme adeti Bu şamanizm geleneklerindendir Şamanizm de buna kut dökme denir Kötü ruhlardan birinin çaldığı kutuyu, saadet unsurunu geri döndürmek için yapılan bir sihri ayindir. Bu İslam'a göre son derece sakıncalıdır. Batıl şeylerden medet ummak demektir. 2. Sırada Kırmızı Kurdele Gelinliğin üzerine bağlanan kırmızı kurdele, nişan törenlerinde yüzüklere bağlanan, Okumaya yeni geçmiş çocukların yakasına takılan kurdeleler, bunlar hep uğuru ve kısmeti temsil eder. Bunun İslam'a göre bir sakıncası yoktur. Üçüncü sırada, mezarların türbe haline getirilmesi. Mübarek olduğuna inanılan insanların mezarına gidip onlardan medet ummak. İslam'a göre bu son derece sakıncalıdır. Kur'an'ın emri budur. Sadece Allah'tan beklersiniz, Allah'a dua edersiniz, Allah'tan istersiniz. Peygamberlerden dahi medet umamazsınız. Dördüncü sırada kurbanlık kesildikten sonra onun kanının alna sürülmesidir. Bu son derece yanlıştır çünkü kan necasettir İslam'a göre. Beşinci sırada dilek tutmak. Bu da şaman kökenli bir inanıştır. Tabiat ruhlarının dileklerin gerçekleşmesine, aracılık ettiğine inanılır. Altıncı sırada, köpek ulumasının uğursuzluğu. Şamanizmde köpek, bir ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir. Sıradan bir kişinin bu ruhu görmesi, onun pek yakında öleceğine işaret sayılır. Bu da şaman inanışlarındandır. Yedinci sırada, nazar boncuğu takmak. Anadolu'da halk arasında nazar olgusu çok yaygın bir inanıştır. Bazı insanların gözlerinden nazar değdiğine inanılır. Bazı insanların olağan dışı özellikleri olduğu ve bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük getirdiğine inanılır. 8. Sırada Kilimlerdeki Desenler Eski Türklerde bir şamanın giysisine yılan, akrep, çiyan, kunduz gibi yabani hayvan şekilleri çizmesinin bu hayvanları topluluğun yaşam alanlarından uzak tutmaya yardımcı olduğuna inanılır. 9. sırada Mevlit ve İlahiler. Bunlar sadece Anadolu'da uygulanan müzikli anlatımlardır. İslam dininde ölünün ardından mevlit merasimi diye bir uygulama yoktur. Osmanlı tarihinde ilk mevlit 1409 yıllarında Bursalı bir fırıncı ustası olan Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. 10. sırada su içerken başının elle tutulmasıdır. Bu da bir şaban geleneği kalıntısıdır. Şöyle ki, su içerken insan aklı başından kaçabilir diye kafa elle tutulurmuş. 11. sırada biri öldüğü zaman onun 7. günü, 40. günü, 52. günü yemek vermektir. İslam'a göre bir sakıncası yoktur bunun, ancak sakıncalı olan tarafı dini bir rütuelmiş gibi görülmesidir. 12. Sırada Yukarıda Allah var inancıdır Şamanizm de bu gök-tengri anlayışından dolayı, dua ya da işaret ederken eller gökyüzüne açılır. Bunun İslam'a göre bir sakıncası yoktur, Kur'an'a da aykırı değildir. Kur'an'da Mülk Suresinde Allah kendinden gökteki diye bahseder. 13. sırada, kapıdan çıkarken veya girerken sağ ayağın önde olması. Bu da şaman kültüründen kalma bir ritüeldir. Sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılır. Bunun da İslam'a göre bir sakıncası yoktur. 14. sırada, birini uğurlarken arkasından su dökmek. Şaman kültüründe suyun kutsallığı olgusunun doğurduğu adettir. Su berekettir, kutsaldır. Su gibi çabuk dön. Ak geri gel, ak çabuk, kazasız belasız git demek için su dökülür gidenin arkasından. Bunun da İslam'a göre hiçbir sakıncası yoktur. 15. Sırada Türbelere, Ağaçlara, Çalılara bez ve çabut bağlamak. Bu da şamanizm inancında dilek dileme şekildir. Küçük kumaş parçaları genel olarak ağaçlara çok önem verildiğinden ve yaşamın sembolü kabul edildiğinden ve yaşam üzerinde muazzam etkileri olduğu düşünüldüğünden bunların dallarına bağlanır. Bu İslam'a göre son derece sakıncalıdır. Batıl bir inançtır. 16. Sırada Tahtaya Vurmak Eski Türkler göçebe oldukları için daha önce giremedikleri ormanlara girerken Ormandaki kötü ruhları kovmak için ağaçlara vurup bağırarak gürültü çıkarırlarmış. Bunun da İslam'a göre bir sakıncası yoktur. 17. Sırada Çocuklara Doğadan Esinlenen isimler Koymak Orta Asya toplulukları, eski Türkler doğada bazı gizli kuvvetlerin varlığına inanmışlardır. Tabiat güçlerine itikat hemen hemen bütün halk dinlerinde mevcuttur. Kızılderililer de bildiğiniz gibi şamandır. Onlar da doğa isimleri koyarlar çocuklarına. Hatta bazı ruhani hayvanları vardır. Onların isimlerini koyarlar. Bunun İslam'a göre hiçbir sakıncası yoktur. 18. sırada muska yaptırmak, muska takmak vardır. Bunun kaza ve belaları önlediğine inanılır. İslam'a ve Kur'an'a göre bunun hiçbir anlamı yoktur. Bu batıl bir inançtır. İslam'da hiçbir yeri yoktur. Hepimizin başına kazalar belalar gelebilir. Hayatımızda iyi günlerimiz olur, kötü günlerimiz olur, dar günlerimiz olur, sıkıntılı günlerimiz olur. Muskan'ın yani engelleyeceği hiçbir şey yoktur. Bunların hepsi hayatımızın bir parçasıdır. Bazı kötü niyetli insanlar sizin inancınızı ve paranızı sömürmek için bunları kullanır. Videolarımın devamını görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.